Harikasınız. Şu ana kadar bir dizi yumuşatılmış yer kullanarak bir saç modeli yaptık. Bu sayede benim yaptığım bu modeldeki gibi daha gerçekçi bir hareket elde ettiğimizi fark ettiniz öyle değil mi? Ama unutmayın, sanat bölümü Merida'nın saçının kıvırcık olmasını istiyordu. Bu modeldeki saç hareket ederken kırboluyor ama durduğunda geriye kıvırcıklıktan eser kalmıyor. Size hemen bir fikir vereyim. Büyük yayları bir araya getirmek için aralarına daha küçük yaylar yerleştirmeye ne dersiniz? Bunlara destek yayları diyelim. Yaylar için matematiksel bir modelimiz zaten vardı. O yüzden bunu test etmek hiç zor olmayacak. Daha büyük yerler arasında destek yaylarını yerleştirdiğimizde buna benzeyen bir model elde ederiz. Destek yaylarını gizlediğimizde saçın hareketsizken bile kavurcık göründüğünü fark ettiniz mi? Çok daha iyi oldu. Destek yaylarının eklenmesi destek yayı uzunluğu ve sertliği gibi ayarlayabileceğimiz yeni parametreler anlamına geliyor. Kısa destek yaylarıyla küçük buklelere, daha uzun yaylarla ise daha iri dalgalara sahip oluruz. Destek yaylarının sertliğini artırınca saç spreyi kullanılmış gibi buklenin bu şekilde dışarı çıktığı bir görüntü elde ederken, sertliği daha az olan destek yaylarıyla daha doğal, aşağı doğru düşen bukleler elde ederiz. Şimdi gelin saç sayısını artıralım. Merida'ya daha çok benzemeye başladı öyle değil mi? Bu, Merida'yı yaparken kullandığımız yöntemin birebir aynısı değil ama o yöntemin buna çok benzediğini söyleyebilirim. Sıradaki alıştırmada şu ana kadar gördüğümüz tüm parametreleri kullanabileceksiniz. Yeni olan parametreler, destek yayı sertliği ve destek yayı uzunluğu. Bakalım siz neler yapabileceksiniz.